İnsanlar ile konuştukça hikayelerimizin temelde nasıl da benzediklerini gördüm. Bir yıl aşkın süredir devam eden salgın hastalık bizleri yoğun iş tempomuzdan, sosyal hayatımızdan kısıtladı. İlk başta bu durum hoşuma gitti. Kendimi dinlemeye ihtiyacım vardı. Ancak süreç uzadıkça hepimiz için zor olmaya başladı. Bir öğretmen olarak öğrencilerimin gözüne bakamamak, temas edememek pek de hoş değildi. Siyah bir ekrana konuşurken kendimi radyo spikeri gibi hisseder oldum. Konuşuyordum, anlatıyordum ama oradalar mı? Ne yapıyorlar şimdi? Hayatımın da çok zor bir sürecindeydim ve evde kalmak, kendi içsel yolculuğuma çıkarken yaşadığım sıkıntıların kimse tarafından fark edilmemesi iyi oldu. Beni tanıyanlara sorarsanız nasıl biri diye belki de en çok duyulacak cevap güler yüzü kelimesi olurdu. Aslında şimdi taktığım maskeden farksız bir maskeydi güler yüzüm. Benim hikayem 2019 yılının Aralık ayının son haftasında başladı. Başından beri fark ettiğim, bildiğim ancak toplum baskısını hissederek başladığım evliliğim için artık çabalamaktan vazgeçtim. Tamam artık benden bu kadar dediğim anda Yetiştirilme tarzımızın kültürümüzün sonucu olduğunu düşündüğüm yuvayı dişi kuş yapar çırpınışlarına son vermek, toplum gözünde boşanmış kadın olmak, aldatılmış kadın olarak çocuklarını yalnız büyütmek kaygıları, maddi olarak yaşayacağım zorluklara yıllar içerisinde bir tik işareti koyarak artık tüm işaretler bittiğinde, e söyleyeceklerimin de karşı taraftan duyulmadığını anladığımda sessizlik kararını verdiğim aydı o Aralık ayı.